Selamlar dostlarım, Ben İrcan ve bugün sizlerle beraber efsane bir video ile karşınızdayım. Evet, bu videomuzun amacı aslında bir duyuru tarzı bir şey olacak. Çünkü ben yine galiba YouTube'a başlamaya karar verdim. Evet arkadaşlar, bu yeniden baş. Şimdi bu nasıl aldığım bir karar oldu? Yani ben zaten videolar çekiyordum böyle 2-3 haftada bir attığım videolar oluyordu biliyorsunuz. Fakat artık böyle bir düzenli bir video paylaşımına geçmek istedim ve bunu Roguolla yapmayı planladım. Her bir böyle Roguoll'ün üstüne oturtturdum ve yapacağım şeyleri artık Roguolla göre dizayn ettim. Diz Artık ne bileyim böyle youtuberlarla turnuvalar videosu olabilir veya takipçilerle turnuva videosu falan olabilir. Ben Arkadaşlar böyle şeyleri yapmayı planlıyorum. Aklımda çok fazla içerik var ve youtube'a bayağı <gülüyor> devam edeceğim ve 6k abone olduk. Hatta 6100 abone olduk. Ben bunun hakkında bir yayın açacaktım. Fakat lanet olsun ki OBS'im sıkıntılı arkadaşlar. İkide bir kasıyor veya ne bileyim sorunlar oluşuyor. O yüzden adam akıllı bir... E, yayın yapamadım kusura bakmayın ama hepinize çok ama çok teşekkür ederim sayenizde arkadaşlar 6100 abonelik kocaman bir aile olduk hepinize çok teşekkür ediyorum sizin sayenizde nice 10k'lara 20k'lara gideceğiz ve bu arada bu sadece Rogol'da e, bitecek bir şey değil artık tüm Roblox oyolarımı falan paylaşacağım ne bileyim böyle eventler geldi mi eventler yapacağım ve bunları sizlerle paylaşacağım hepiniz arkadaşlar bu içerikleri Paylaşmak istiyorum. Sizlerle beraber zaman geçirmek veya ne bileyim böyle takılmak. Ve eğer arkadaşlar benim de konuşup böyle ne bileyim yani Rogold'a vs falan atmak isterseniz Discord sunucumuza aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu tık yani, egoist bir şey gibi oldu ama yanlış anlaşılmasın. Ee, bazı birkaç arkadaşlar geliyor mesela Rogol'da vs falan atıyoruz arkadaşlar discord'da böyle muhabbet sohbet ediyoruz. Ve bu arada zaten bu aralar yetkili sorunumuz olduğu için de gelip tak takıp birazcık aktif olursanız yetkili olabilirsiniz. Zaten yetkili da arkadaşlar sizi arkadaş falan da ekliyorum. Ee, yani arkadaşlar o yüzden discord'umuza gelmiyorsunuz musunuz? Cidden hoş bir ortam var. Herkesi bekleriz. Yani arkadaşlar diyeceklerim yani bugünlük bu kadar. Bu kadar. Cidden sizlere güzel içerikler sunmak için elimden geleni yapacağım. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Hepiniz seviyorum. Kanalı ölmedi biladar. Güzel videolar gelecek. Takipte kal. Hadi bay bay.